Herkese merhabalar. Şüphesiz ki Kurban Bayramında en çok tükettiğimiz et türü kavurma. Biz de şimdi kavurmaya dair püf noktaları uzman kasabımızdan öğreneceğiz. Kavurma için et nasıl kesilmeli ve hayvanın hangi bölgesinden olursa daha iyi olur? Hayvanın bütün bölümlerinden karışık olarak kavurma yapabilirdi yüzde yirmi yağ olmak şartıyla. Bütün bölgelerini karışık olarak doğrayıp lezzetli bir kavurma yapabilirsiniz. Onun dışında kavurma genelde but kısmında, kürek kısmında kullanıyorlar ama kaburgayı içine kalktığınız zaman çok daha lezzetli oluyor. Yani yağsız etten kavurma olmaz. En az %20-%25 yağ olacak ki kavurmanın yumuşak ve lezzetli olsun. İyi bir kavurmanın sırrı nedir? Eti doğru yerden mi seçmeliyiz? Yoksa evet. baharat ya da ateş gibi etkenler etkiliyor mu? Yani eti kavurmanı nedir? Kavurmayı önce susuz olarak tencereye bırakırsınız. Et suyunu bırakır. Suyunu çektikten sonra altını kısarsınız, erittiğiniz yağı üstüne dökersiniz. Tahta kaşıkla kıskatlı işte güzel böyle yavaş yavaş demlerine demlerine pişirirseniz o kavurma hem yumuşak olur hem lezzetli olur. Kavurmaya ne konulur? Domates, biber... Hayır. Sadece tuz. Sadece tuz. Sadece tuz. İyi bir kavurma sadece tuzdur. Peki şimdi biz bir kasaptan kavurma tarifi alabilir miyiz? Çok kısa, minicik, sizlerden uzman olarak bir kavurma tarifi bekliyoruz. Orta yağlı. Yani en azından yüzde yirmi yağ olmak şartı ile, çok ufak doğramamak şartı ile, onu önce bir tek, yüksek ateşte güzelce bir... Suyunu bıraktırıyorsun. Suyunu bıraktığında suyu çekiyor. Çektikten sonra altını kısıyorsun. Yağdı haricinde döküyorsun. Tahta kaşıkla özellikle tuzunu da attıktan sonra tahta kaşıkla onu yavaş yavaş kısık ateşte demlene demlene pişiriyorsunuz. Hem yumuşak oluyor hem lezzetli oluyor. Kuzu etinden mi daha lezzetli olur? Danadan mı? Kavurma mı? Evet. Ya O bir tercih meselesidir. Kuzu biraz daha yağlıdır. Şimdi herkes kuzuyu yiyemiyor. Aslında güzel olan kuzudur. Lezzetli olan kuzudur ama tercih olarak insanlar kuzu etini sevmediği için veyahut ne bileyim ben çok yağlı genelde danada kullanılır ama güzel olan kuzudur. Bugün sizlere kavurma tarifini ustasından anlatmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Mavi Kadın kanalına abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.